Trick Kıvırcı kanalından bir videoya daha. Merhaba dostlar. Bu videoda 12 voltta çalışan ışıklarımızın ışık şiddetini nasıl kontrol edebiliriz? Nasıl ayarlayabiliriz? Sizlere onu göstereceğim. Videoda kullandığım malzemeler delikli partenax 1 megaohm ayarlanabilir direnç yani potansiyometre 35 volt 1000 mikrofarad kapasitör IRFZ44N ve IRFZ44N soğutması için bir tane bakır blok veya alüminyum soğutucu da kullanabilirsiniz. Ben elimde bakır blok olduğu için bakır bloğu sabitledim. 12 voltta çalışan lambamız. Ben burada gücü vermek için voltaj regülatörü kullanacağım. Kullandığım voltaj regülatörü de xl 6009 e 1 Voltaj Regülatörüdür Haydi gelin videoya geçelim Öncelikle Kapasitörümüzü Partinex'ımıza lehimliyoruz Burada kapasitörün artısına ve eksisine dikkat etmemiz gerekiyor Çünkü Voltaj'ı Kapasitörün artı ve eksi kısmına göre vereceğiz kapasitörü lehimledikten sonra ardından potansiyometremizi takıyoruz. Ben burada potansiyometreyi direkt buraya bu şekilde lehimlemeyeceğim. Potansiyometre yerine 3 tane kablo lehimleyeceğim. Potansiyometreyi kitaplığımın içine yerleştireceğim. Dışarıdan ışık şiddetini ayarlamak için. Devreyi de kitaplığımın gözükmeyecek bir kısmına koyacağım. Şimdilik de istediğimiz boyutta kablo alıyoruz. Üç tane aynı boyutta kablomuz. Hazır. Birinci kablomuzu kapasitörün eksi kısmına lehimliyoruz. Şu şekilde birinci kablomuz kapasitörün eksi kısmına lehimlendi. Şimdilik ikinci kablomuzu kapasitörümüzün artı kısmına lehimliyoruz. Şu şekilde ikinci kablomuz da lehimlendi. Üçüncü kablomuzu şu anlık lehimlemiyoruz. Kapasitörün bacaklarını lehimlediğimiz kablonun birini potansiyometremizin en sol bacağına lehimliyoruz. Şu şekilde ilk kablomuzu lehimledik potansiyometreye. Kapastörün diğer bacağındaki kabloyu potansiyometremize en sağ bacağına lehimliyoruz. Burada lehimlemeden önce kablolarımızın ucuna bir miktar lehim sürersek eğer yani lehim yaparsak eğer lehimleme işlemimiz o kadar kolay olacaktır. Şu şekilde iki kablomuzu da lehimledik potansiyometremize. Şimdi diğerle ihmlemediğimiz kabloyu potansiyometremizin orta bacağına lehimliyoruz. Boşta olan kablomuzu da potansiyometremizin orta bacağına lehimledik. Şimdi IRFZ44N MOSFETimizi bakır plaketimize yerleştirmek için ben bir miktar silikon kullanacağım. Şu şekilde koyduğumuz zaman bakır plaketi yerleştirdiğim zaman bir miktar boşluk kalıyor arada. O boşluğu ben silikonla dolduracağım. Silikonumuz kuruldu. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi burada mosfetimizin en sağ bacağını kapasitörümüzün eksisine bağlıyoruz. Ben bu yolu lehimle dolduracağım. Ama siz kablo da kullanabilirsiniz. Şu şekilde kapasitörümüzün eksisiyle mosfetimizin en sağ bacağını birbirine bağladık. Şimdi potansiyometremizin orta tarafta boş bıraktığımız bir tane kablosu vardı. Bu kabloyu mosfetimizin en sol bacağına bağlayacağız. Bu kabloyu mosfetimizin en sol bacağına bağlıyoruz. şimdi sırada devremizin giriş voltajını vereceğimiz kabloları bağlıyoruz. Kapasitörümüzün eksi tarafından eksi voltajını veriyoruz. Şu şekilde devremizin eksisine bağlamış bulunuyoruz. şimdi sırada devremizin artı kısmına kablosunu bağlamaya geldi. Kapasitörümüzün. Diğer kısmından yani şu işaretsiz olan kısmı artı kısım oluyor. Bu artı kısımdan da artı voltajı veriyoruz. Devremizin artı giriş kablosu. Devremizin eksi giriş kablosu. şimdi sırada ışığımıza gidecek olan kabloyu bağlayacağız. Ledimizin eksi bacağına gidecek olan kabloyu mosfetimizin orta bacağına bağlıyoruz. Şu şekilde kablomuzu lehimliyoruz. Evet dostlar kablomuzu lehimledik. Şimdiki sıra devremize gücü verip ledimizin parlaklığını ayarlamaya geldi. Buradaki potansiyometreden devremizin ışık şiddetini ayarlıyoruz. Mor kablodan devremizin artı kısmının girişini yapıyoruz. Gri kablodan devremizin eksi girişini yapıyoruz. Sarı kablo ledimizin eksisine gidiyor. Ledimizin artı bacağı da girişteki Mor kablomuza yani artı giriş kablosuna bağlanıyor. Haydi gelin kablolara bağlayalım. LED'imizin eksi girişine en son bağlamış olduğumuz sarı kabloya bağlıyoruz. Şu şekilde. LED'imizin artı girişine giriş taraftaki artı kablomuza bağlıyoruz. Ben devreme gücü vermek için en başta göstermiş olduğum voltaj regülatörünü kullanacağım. Elimde çünkü şu an 12 volt bir kaynak yok voltajımızın artı kısmına led'li le ortak bağladığımız girişin artı kablosuna bağlıyoruz. Devremizin eksi girişine güç kaynağımızın eksi kısmından yapıyoruz. Şu şekilde burayı da bağladık. Şimdi devreye gücü veriyoruz. Devremize pilimizi bağladık. Eğer kanala abone değilseniz abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ve aynı zamanda kanalı paylaşarak bu tür videoların daha fazla gelmesine yardım edebilirsiniz. Evet dostlar sonunda devre bitti. Önceki iki tane kullandığım potansiyometre arızalı olduğu için yerine 10K'lık başka bir potansiyometre kullandım. Potansiyometremizi çevirdiğimiz zaman ışık şiddeti de gördüğünüz gibi değişiyor. Bu şekilde lambalarımızın ışık şiddetini ayarlayabiliriz. Genel olarak devreyi özetleyecek olursak eğer. Devremizin girişine 1000 mikrofarad 35 voltluk bir kapasitör bağladık. Kapasitörümüzün artı bacağını ledimizin artı bacağına bağladık. Kapasitörümüzün eksi bacağını mosfetimizin en sağ bacağına bağladık. Potansiyometremizin sağ bacağını kapasitörümüzün Eksi tarafına potansiyometremizin sol bacağını da kapasitörünün kapasitörün artı kısmına bağladık. Potansiometrenin orta bacağını da mosfetimizin en sol bacağına bağladık. Potansiyometremizin orta bacağını mosfetimizin en sol bacağına bağladık. LED'imizin eksi çıkışını MOSFET'imizin orta bacağına bağladık. Buradaki mor kablo devremizin artı girişi. Gri kablo devremizin eksi girişi. Yani kapasitonun artısından artı girişi, eksisinden eksi girişini yapıyoruz devrenin. Ondan sonra iş potansiyometremizi çevirmeye geliyor. Yavaş yavaş çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi ışık şiddeti artmaya başladı. Şurada led'imiz görüyorsunuz. Şu şekilde. Ve en son parlaklığına geliyor. İstersek tamamen kapatabiliriz. Bir de ışıkları kapatıp göstereyim size. Yavaş yavaş Led'i açıyorum. Gördüğünüz gibi şu an en düşük parlakta. Yavaş yavaş arttırıyoruz ve en son parlaklığa geldi. Fark ettiyseniz led'de hiçbir titreme yok. Yani bu ışıkla videoda çekebilirsiniz. ışığımız tamamen kapandı. Bunun gibi videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip ve kanalımı paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.